Evet arkadaşlar bu videomuz cinsel gücü artırma videosu. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. 1 kilo saf doğal bal, 3 çorba kaşığı arı poleni, 250 gram toz zencefil, 100 gram dövülmüş kişniş, 50 gram dövülmüş kakule, 150 gram dövülmüş toz kırmızı ginseng. Ginseng baharatçılarda var arkadaşlar. Kırmızı olacak için ginseng olacak arkadaşlar. Baharatçılara sorabilirsiniz. 100 gram ısırgan tohumu, 100 gram dövülmüş ya da toz haline getirilmiş keçi boynuzu, 2 gram safran, 2 çorba kaşığı kırmızı pul biberi öğütüp karıştırıyoruz arkadaşlar. Tahta bir kaşıkla macun haline getiriyoruz bu karışımı. Güneş görmemesi için bir folyoya sarıyoruz. Sabah ve akşam 1 tatlı kaşığı dolusu tüketiyoruz. Çok ileri safhada olmayan sertleşme sorunlarında da bu macun çok işe yarıyor arkadaşlar. Tabii bu karışım doğal canlandırıcıdır ve dopamin katısı yapar. Baldaki doğal şeker içeriği ve yapısıyla güçlendiricidir. Safran çok özel bir cinsel uyarıcıdır. Zencefil kişniş kişniş yorgunluğunu zencefil kişniş yorgunluğunu alır ve cinsel organların dolaşımını destekler. Özellikle arı poleni hücre yenilenmesi ve sperm hücrelerinin desteklenmesi için çok yararlıdır. Baba olmayı düşünenler için de iyi bir uyarıcı. Sperm miktarı ve kalitesini Doğal yolla artırıcıdır. Diğer bir kürümüz. 1 litre suya 2 poşet mate çayı 1 tatlı kaşığı öğütülmüş kırmızı kore ginsengi yine baharatçılara sorun arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı zencefil yarım tatlı kaşığı öğütülmüş meyan kökünü katın. Bu karışımı kaynar suda 2-3 dakika fokurdatın. Kaynayınca 3-4 dakika demlenmeye bırakın. Sonrasında sıcak olarak biraz yesmer şeker katın ve gün içinde bunu için Yüksek tansiyonu olanlar bunu önermiyoruz arkadaşlar. Yarım litre suyu kaynatın. Elinizle ufak parçalara ayırdığınız keçi boynuzunu kaynamış suyun içerisine koyun. Ağızı kapalı bir şekilde kısık ateşte 3-4 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alarak 20 dakika bekletin. Bekleme süresi tamamladıktan sonra karışımı süzün ve kullanın. Uygulamaya ilk başladığınızda 1 hafta boyunca her gün için İlk haftadan sonra 3 ay boyunca yatmadan önce bir bardak için. Daha sonraki aylarda ihtiyaç halinde belli zamanlarda bunu uygulayabilirsiniz. 1 kilo gerçek köy balına, 4 kaşık arı poleni, 4 kaşık Türk kahvesi, 3 kaşık zencefil, 3 kaşık kırmızı ginseng, ginseng yine baharatçılığıyla sorun, 2 kaşık kişniş, 2 kaşık kakule, 100 gram ince dövülmüş çan fıstığını koyup karıştırılır. Işık görmeyecek şekilde karanlık bir yerde cam kavanozda muhafaza edilir. Bu macinden sabah akşam birer kaşık yenir. Bir çay kaşığı ginkgo biloba. Yine bunu da baharatçılarda bulabilirsiniz. Bir çay kaşığı zencefil. iki çay kaşığı kırmızı çin ginsengi. Bir çay kaşığı tarçın. Yine ginsengi baharatçılardan bulabilirsiniz. Bu tüm malzemeleri bir kaba koyup güzelce bunu karıştırıyoruz. Daha sonra satın aldığımız eriyen ilaç boş kapsüllerinin İlaç kapsülleri vardır arkadaşlar bilirsiniz. Bunların boşları da oluyor. Eczane ya da baharatçılarda vardır. Bunlardan alıyoruz. Bunların içine bu karışımı doldurun. Bu kapsülleri baharatçıdan ya da alabilirsiniz. Bu karışım hemen hemen 30 kapsülü dolduruyor arkadaşlar. Aynı işi görecek olan ilaçlara çok para vermeye gerek yok. Bu karışım hem ucuz hem de doğal. Bu kapsülleri günde 2 kez yemeklerden sonra bol su ile tüketin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Beğenmeyi unutmayın. Videomuza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olun. Hemen sağ alttaki kareden gördüğünüz gibi gelmiştir belki de. Tıkladığınızda bütün baharatla ilgili, bütün küllerle ilgili, doğal küllerle ilgili videolarımızı oradan göreceksiniz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.